...başlıyor dolar, 17.91 euro, 18.32 altın, 1017.25 borsa 2.592 ve bitcoin 24.54 ile günü düşüşle kapattılar. ABD'de ilk birisi ateş olan toprakta bulunan bir bakteri türünün ürümcül olduğu ortaya çıktı. Buda da eşya yüklü kamyonetin arkasında yolculuk yapan üç kişi korku dolu anlar yaşadı. ''Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ailesi mal kaçırıyor.'' diyen Ece Erken'le ''Beynan Koca Devlet'den yanıt geldi asıl mal kaçıran başka birisi.'' dedi. Konser verdiği esnada üzerine telefon fırlatılan şarkıcı Ece seçkin isyan etti. ''Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı.'' dedi. ''Mülteciler mutlaka gönderilmeli diyen Erbakan'dan net çıkış geldi. terörs devletinin kurulması engellenmeli.'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Putin Erdoğan'a Ukrayna'ya siha veriyorsunuz. Bize de versenize biz de almak isteriz derim. Eşiyle boşanma aşaması olan kadının gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı değerli izleyenler. Ve bu haberimize gün üzerinden sona geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.